Bilinmeyen değişkenli ifadeleri inceliyorduk. İsterseniz bu konuda birkaç örnek daha yapalım. Elimizde iki tane ifade var. Birincisi 3x artı 3y artı 3z eşittir 1. Bu ifadeyi kullanarak bizden 12x artı 12y artı 12z'nin değerini bulmamız isteniyor. Size düşünmeniz için birkaç dakika vereyim. Soruyu çözmek için ikinci ifademizi çarpanlarına ayırarak tekrar yazalım. Ortak çarpanımız 12. 12'yi dışarıda bırakırsak ne olacak? 12 parantez içinde x artı y artı z ifadesini elde ederiz. Sağlamasını da yapabiliriz. 12'yi tekrar içeri dağıtırsak yani x, y ve z ile çarparsak ikinci ifadeyi elde ederiz. O halde yaptığımız işlem doğru oluyor. Ama 12 çarpı x artı y artı z'nin sonucunu hala bilmiyoruz. Acaba birinci ifade bize yardımcı olabilir mi? Hemen bakalım. Şimdi birinci ifademizin de sol tarafını çarpanlarına ayıralım. Ortak çarpanımız 3. Tekrar yazacak olursak, 3 parantez içinde x artı y artı z'yi elde ediyoruz. Şimdi de x artı y artı z'nin değerini bulmak istiyoruz. Bu ifadeye baktığımızda, eğer x artı y artı z için çözümlersek, iki tarafı da 3'e bölmemiz gerekiyor. O zaman bölelim. Sonuç olarak, x artı y artı z eşittir 1 bölü 3'ü bulduk. Ama daha bitmedi. Şimdi ikinci ifademize geri dönelim. Burada x artı y artı z yerine 1 bölü 3 yazmamız kafi. 12 çarpı 1 bölü 3 ise 4 eder. Yani istenen cevap 4. Evet, şimdi de başka bir örneğe geçelim. Burada da bize 3A artı 5B eşittir 2 ifadesi verilmiş ve 15A artı 5B ifadesinin değerini bulmamız isteniyor. Önce siz deneyin. Kendi başınıza yapmayı deneyebilirsiniz. Peki, kendiniz yapmayacaksanız bu soruyu nasıl çözmemiz gerekiyor? Daha önceki örneklerde olduğu gibi ikinci ifademizi tekrar yazarak başlayabiliriz. İkinci ifadede ortak çarpanı 15 olduğuna göre elimize 15 parantez içinde a artı b ifadesi geçiyor. Eğer a artı b'nin değerini bulabilirsek bu ifadenin değerini bulmuş olacağız. Yine daha önce yaptığımız gibi birinci ifadeyle başlayabiliriz. Ama bu sefer işler biraz karışık. Eğer bu ifadeyi 3 ortak çarpanı ile açarsak elimize 3 parantez içinde a artı 5 bölü 3 geçecek. Ama bu ifade bizim a artı b'yi bulmamızı kolaylaştırmayacak. 5 ortak çarpanı ile çarparsak elimize 5 parantez içinde 3 bölü 5 a artı b geçiyor. Bu iki sonuçta bizim a artı b'nin değerini bulmamızı kolaylaştırmadı. Yani bu durumda elimizde yeterli bilgi olmadığı için bu soruyu çözemiyoruz diyebiliriz.